İndi benim hayatım özüme göre diyorum bunu iki hisseden ibaret olup. Biz büyüdük savet döneminde yaşadık o mühütte. Ben Bakü'de yaşadım özüm. Mektebı okudum. Ali Təhsil düşünün bizim tip üniversitesinde okudum. Altıncı kursta bir arkadaşın vasıtasıyla e, Bakı Devlet Üniversitesi'nde davet oldum. Gittim. E, biraz evvel hocamdan bana biraz bahsetti. Böyle bir adamdır, böyle bir alimdir. Bundan artık zaten bir şey bildiğim olmadı. E, gittik ve ilk derste iştirak ededik karşıladık Bakı Devlet Üniversitesi'nin kapısında. Ben de oradaydım. İndi adımdadır. Hocam geldi yanımdan geçti. Salamun Aleyküm dedi. Salamun Aleyküm değil. Salamun Aleyküm dedi. İndi kim adımdadır. Gözlerine baktım. Böyle bir gözlerini ben görmemiştim bu hafta Bu gözlerde hem bir nesh, sevinç, hem bir sonsuz bir e, sonsuz sonsuzluk vardı. Böyle demek mümkündürse. Sonra derste işte rakildik ve bu sevda yolu böyle başladı diyelim. Niye ben iki hisse böldüm hayatımı? Çünkü o güne kadar yaşadığım birine gider de bir hayat idi. Ee, okuduk, ee, dostlar da vardı, tanışlar da vardı. Hatta vaadiilerin tarafından e, yetiştirdik, önemli noktaya getirdik. Ama artık e, hayat e, tamamiyle bir mena taşımağa başladı. E, yani ilk e, İslam'ın tanış, imanın tanış, ele hocamın tanışması ile oldu. Ee, o günden bugüne geder bela olur, beladır. İnşallah son nefesimizde gelirdi, böyle olacak. Ne diyeyim? Ee, yani ben bir defa hocamın eserinden imam Zeyn'in abidinler İslam Efendimiz'den onun kelamından e, okudum ki, e, bir insanın e, hayatı e, hardan başlayır? Neçe yaşı var daha doğrusu? İmam Aleyhisselam Efendimiz de söylemiş ki, hocamın eserinden, söylemiş ki, e, yani imanlı müşerref olduğu andan itibaren, Aa, demek ki e, hocamla tanış olduğu andan bugünü gider, ee, benim yaşım da beledir. İnşallah son nefesimizi geder. Ee, hayatım bak, böyle devam edecek. Dost, karlaştığınızla beraber Allah hocamıza gani gani rahmet etsin. Tesarrufu bir an bile üzerinden eksik olmasın. Ee, her daim bizim hamımızın onun nefesi, e, onun tesarrufu, olsun hatta artsın diyorum. Ee, Allah şefaatize nailis. Allah, a Allah, a Allah, a Allah, a Allah a.